Bugün 20 Haziran 2022 Pazartesi, Ay günündeyiz. Balık burcundaki Ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay ile Boğa burcundaki Uranüs arasında etkinleşen olumlu açı, güne başlarken heyecan ve coşkumuzu da arttırabilir. Spontane kararlar alabilir, kendimize daha fazla güvenebiliriz. Günlük planlarımızı değiştirecek ani gelişmeler ve sürprizler olması da mümkün. Daha iyimser ve neşeli olabileceğimiz sabah ve öğle saatlerinde günlük işlerde de hızlı çözümler üretebilir, ilginç fırsatlarla karşılaşabiliriz. Balık burcundaki ay akşam saatlerinde Neptünle birleşip boğa burcundaki Venüs'te de uyumlu görünüm yapacak. Güçlü hayallerimizi yaratıcı çalışmalarda ortaya çıkarabilir, enerjimizi sanatsal alanlarda da kullanabiliriz. Çevremize karşı da daha duyarlı ve empatik olabilir ihtiyaç sahipleriyle ilgilenebiliriz. Yükselen maneviyatla kendimizi bütüne ait hissedebilir, bağış, af, yardım, merhamet gibi kavramları önemseyebiliriz. Kendimizi güçlü ve güvende hissedebileceğimiz bu saatlerde ailemiz ve yakınlarımızla zaman geçirebilir, duygusal paylaşımlar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.